Ta 1847'de okul ziyaret eden e, Mac Farley'in diyor ki çoktan beri bu kadar düpedüz materyalizm kitaplarını toplayan bir koleksiyon görmemiştim diyor. Okulda o kadar çok Allahsız anlatan kitap var ki diyor. Evet. Şaşırdım diyor adam. E, diyor ki Osmanlı niye yıkıldı? işte yıkılma sebebi bu. Evet. Bu Türkiye'ye felaket getirdi Allah size bunu durduralım. Dalmus materyalizm eğitimde Allah inkar ediliyor. Peygamberlerin tamamı inkar ediliyor. Evet. Cennet, cehennem inkar ediliyor, yaratılış inkar ediliyor. Allah'ın gücü sıfır olarak görülüyor haşa. Ve bilim adına bu yapılıyor. Yani bütün hastalığın kökeni bu. 1805'ten itibaren bak düşünün 3. Selim dönemi, 1807'den itibaren ise 4. Mustafa dönemi, Batıllaşma adı altında 200'den fazla kitap Arapça ve Türkçe'ye tercüme ediliyor. Bu kitapların hepsi dönemin mataliz de darmiz kitapları. Allah'ın kere'den kitapları. 200 kitap. Ve bütün üniversitelerde <gülüyor> okullarda bu kitaplar okutuluyor. Evet. E, Osmanlı'nın yıkılma sebebi işte bunun altında yatıyor. İmana, Kur'an'a dayalı bir sistem olsaydı yıkılmazdı. E, sen alttan alta din dersi vereceksin ama sürekli Allah'ın olmadığını anlatacaksın diğer derslerde. Böyle olmaz. Bu Allah'ın zoruna gider. Çok büyük günah bak adam okulda inceleme yapıyor göğe Müslüman okul kanepenin üzerinde bir kitap vardı diyor aldım baktım bu Holbach'ın dinsizlik kitabı doğanın sisteminin en son Paris baskısıydı kitabın çok okunmakta olduğunu sayfalarından birçok parçaların işaretlenmiş olmasından anladım bu parçalar özellikle Tanrı'nın varlığına inanmanın haşa saçmalığını ruhun ölmezliği inancının Güya imkansızlığını matematikle gösteren parçalardı. Bir de matematikten atmanın şiddetine bak. <gülüyor> ya matematikle ne alakası var bunun? PKK'nın dağda eğitimle ilgili felisimler var mı? Bakayım mı? Bak görüyor musun? Üniversite gibi. lise geliştiriyor. Bak o hem okuyor hem yazıyor. Burada Marksist pratik öğretiliyor. Stalinizm, Marksizm akşama kadar buna kitap okuyorlar. Eğitilerek bu hale geliyorlar. Ya sen buna karşı çözümün karşı eğitim olduğunu nasıl bilmezsin? Değil mi? Ya çocuk mesela elini sobaya götürüp değiyor. Elin yanıyor. Çocuk öğreniyor ki soba kötü. E ama yani yakacak elini. Eğitilmiş oluyor değil mi? E Marksizm'in de yanlış olduğunun anlatılması gerekiyor. Ya e anlatmazsan bilmez. Hatta sen ne yapıyorsun bilakis diyalektik felsefe doğru diyorsun. Yani Maksizm'in oturduğu felsefe diyalektik felsefe. Yani çelişki felsefesi. E bu doğru diyorsun. Allah yaratmadı diyorsun. Çamurlu sulardan tesadüfen olduk diyorsun. E Stalin de aynısını söylüyor. Evet, devletin okuldu anlattığı kitaplarda da aynı diyor Her ikisi de darwinist. Darwinist olduktan sonra konu bitiyor zaten. Bak Marx da, Lenin de, Mao da, de hepsi diyor ki, Marksizmin temeli darwinizmdir diyorlar. Ya yani darwinizm olmadığında Marksizm olmaz diyorlar. Darwinizmi devlet bizzat kendi eliyle çok kapsamlı anlatıyor. Vakit kaybetmeden darwinizmin ortadan kaldırılması lazım. Bilimle, akılla, delille. Yani hafif alınacak bir konu değil. Bak Türkiye bu sarar. Liselerde cayır cayır dinsizlik yayılıyor. Güneydoğu'da dinsizlik çığ gibi yayıldı. Bak bütün oradaki amcalar, dedelerle falan konuşuyoruz. Genç kesim yani büyük bir bölümü dinsiz, imansız oldular. Yani yüzde seksen, doksan çok büyük bölümü marksist leninist dolduruyorlar. Gece gündüz üzerine eğitiyorlar. Devletin karşı eğitimi yok.